Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, geçtiğimiz ay Boğa Burcu'nda meydana gelen tutulmayla beraber oldukça zorlayıcı bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar alanında Partnerle alakalı bir takım gündemler gerçekten sizi büyük bir tesir altında bırakmış olabilir gibi gözüküyor. Esasında zaten 2022 senesinin gündemini siz ve sevgili boğa burçları oluşturacağı için 2022 senesi sizin için oldukça önemli olacak. Ancak Jüpiter'in desteğini de arkanıza alacaksınız. Zaten 2022 yorumlarında bahsetmiştim. Oynatma listelerinden eğer dinlemediyseniz mutlaka burcunuzu dinleyin. E, su ve toprak gruplarının daha şanslı olduğu bir yıl bizleri bekliyor olacak. Aralık ayı gündemine geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan veya abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak Bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım siz sevgili akrep burçlarını Aralık 2021'de neler bekliyor olacak. Hemen 1 Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. Neptün 20 derece balık burcunda düz seyrine başlıyor olacak. E, Neptün zaten uzun yıllardır balık burcunda sizin 5. evinizde. Özellikle aşk hayatınız, çocuklarla alakalı konular, şanslarınız, zaman zaman spekülatif yatırımlarınız alanında bazen kafa karışıklıkları, bazen e, sanatsal e, tasarımlar ve yatırımlar alanında bir takım şanslar elde ettiğiniz e, bir süreç yaşanmış oldu. Şimdi ise tabii geçtiğimiz 5-6 ay boyunca Neptün'ün burada retro olması, özellikle aşk hayatınız, çocuklarla alakalı meseleler kendinizi keyifsiz, melankolik, şanssız hissettiğiniz bir sürece yöneltmiş olabilir. Ancak artık bu alanda biraz daha şanslı, biraz daha keyifli bir sürece giriş yaptığınızı söylesek herhalde, çok daha yanlış bir şey olmaz diye düşünüyorum. 4 Aralık tarihinde yay burcunun 12 derecesinde bir güneş tutulması yaşanacak. Tam bir güneş tutulması yaşanacak. Ve bu bir buçuk yıllık döngü yani ikizler ve yay aksının döngüsü artık bu güneş tutulmasıyla beraber kapanışa eriyor. Ve artık bu alanda alınması gereken dersleri almış ve bununla ilgili artık sağlam bir başlangıç yapacağımız bir tutulma işaret ediyor. Yay burcu sizin haritanızın ikinci evini sembolize ediyor sevgili akrep burçları. Bu da özellikle parasal konular, gelirler, ortaklaşa meseleler, belki maddi durumunuzla alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar varsa bu alanda artık sağlam ve köklü bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Belki birçok akrep burcu yeni bir işe girebilir, maaşında bir zam söz konusu olabilir, bunun yanı sıra ek bir gelir elde edebilir veya kendi değerinin artık yavaş yavaş farkına varmaya başlayabilir gibi. Gözüküyor. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi yaşanacak. Merkür 20 derece yay burcunda, Neptün ise 20 derece balık burcunda. Burada tabii Merkür-Neptün karesi ile beraber özellikle iletişimde bir takım yanlış anlaşılmalar, aldanmalar, kandırılmalar gibi etkilerin genel olarak aktif olduğunu söyleyebiliriz. Siz bu etkiyi 2. ve 5. evinizden alacağınız için özellikle parasal konularda büyük riskler altına girmemeniz gerektiğini gösteriyor gökyüzü. Bazı kandırmacılar olabilir, bazı e, sizden saklanan durumlar olabilir gibi gözüküyor. Kendinizi kötü hissedebilirsiniz akabinde e, bu tarz bir girişimde bulunursanız. E, öz değerle alakalı, kendinize duymuş olduğunuz güvenle alakalı bir takım sorgulamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz gibi gözüküyor. 11 Aralık tarihinde venüs Plüto kavuşumu var. 25 derece Oğlak Burcu'nda. Ee, bu güçlü bir kavuşum. Özellikle Venüsyen konularda güçlü ve sağlam başlangıçları ifade eden bir kavuşumdan bahsediyoruz. Ee, Oğlak Burcu sizin haritanızın 3. evini sembolize ediyor. Demek ki özellikle parasal konularda veya aşk hayatınızla alakalı çok güçlü bir haber hayatınıza girecek. Belki hayat Artınıza yeni bir aşk giriyor, bir aşk teklifi itirafıyla karşılaşıyorsunuz. Belki de parasal anlamda sizi gerçekten çok güçlü konuma getirecek bir iş teklifiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve bu bağlamda artık kendi yerinizi, zemininizi daha sağlam bir şekilde hissediyor olacaksınız. 13 Aralık tarihinde mars yay Burcu geçişine başlayacak. E, Mars'ın yay borcu geçişiyle beraber özellikle parasal konularla alakalı bir hareketlilik söz konusu gibi. E, burada kaynaklarınızı artırma yönünde bir takım çabalarınız olacağını görüyoruz. Bunun yanı sıra daha çok kazanmak isteyeceksiniz. Kendinizi daha çok ifade etmek isteyeceksiniz. Bir şekilde daha aktif olacağınız alan aslında maddi manevi kaynaklarınızı artırmaya yönelik olacak gibi gözüküyor. Yine 13 Aralık tarihinde Merkür yay borcundaki transisini tamamlayıp Oğlak burcuna geçecek. Merkür'ün 3. Geçmesiyle beraber iletişim trafiğiniz hızlanıyor, yakın çevre ilişkilerinizde olan e, diyaloglarınız artıyor gözüküyor. Özellikle araba alımı satımı e, gibi konular veya kısa mesafeli seyahatler de yine bu süreçte gündeme gelebilir. Bir takım anlaşmalar, sözleşmeler ve e, ortaklıklar e, kararlarla iletili durumlarda zihninizi fazlasıyla meşgul edebilir gibi gözüküyor. 15 Aralık tarihinde Mars güney ay düğümü kavuşacak yay burcunda ve dolayısıyla Mars aynı zamanda kuzey ay düğümüne karşıtlık yapıyor olacak. Şimdi burada 2. ve 8. ev arasında kadersel bir döngü aslında e, aktif olmaya başlıyor. 2. E, evinizde bu kavuşumu yaşayacağınız için özellikle kendi kaynaklarınız, kendi değer yargılarınız, e, kendi inançlarınız ve konularla ilintili bir takım kadersel dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yani parasal kaynaklarınızı artırma noktasında aslında başkalarının fikirlerinden istifade edebilirsiniz. Belki başkalarının kaynaklarını kullanarak kendi kaynaklarınızı artırma eğilimine gidebilirsiniz. Burada maddi anlamda girişim içerisinde bulunabileceğiniz gündemler söz konusu gibi gözüküyor açıkçası. Oldukça da kadersel bir kavuşum olacağı için burada bir takım farklı etmenler de devreye girebilir kontrol dışı. 18 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. E, bu Dolunay baktığımızda e, özellikle 8. ev konularında yani başkalarının parası, eşin parası, miras konuları, ekstra kazançlar, prim, alacak, borç, ödeme dengesi gibi alanlarda bir tamamlanma işaret ediyor. Belki bir borcunuzu tamamen kapatıp önümüze bakabilirsiniz. Belki bir ortaklı girişimde bulunabilirsiniz. Belki eşin veya ortağın gelirleriyle alakalı önemli gündemler sizi dolaylı olarak etkiliyor da olabilir. 19 Aralık tarihinde 26 derece oğlak burcunda Venüs Retrosu başlayacak. Ee, Venüs'ün burada retro hareketiyle beraber özellikle Venüsyen konularda biraz daha temkinli olmamız gereken bir süreç e, işaret ediliyor. Sizin haritanızın 3. evinde özellikle aşkla alakalı haberler, gündemler, parasal konularla alakalı haberler, gündemler, kararlar ve anlaşmalar noktasında geçmişten beri süre gelen durumları değerlendirmek adına Uygun koşullar olsa da yeni fikirler, yeni anlaşmalar, yeni kararlar, yeni sözleşmeler adına çok da uygun bir süreçte olmayacağınızı ifade edebilirim. Zaten biliyorsunuz retrolarda genelde geçmiş meseleleri çözümlemek adına daha uygun açılara sahip oluyoruz. 20 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs üçgeni var. Merkür 11 derece oğlak burcunda Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunacak. Yani 7. ev ve 3. ev aksi hareketliğine Demek ki bir ortaklı gündeminiz var bu ay sevgili akrep burçları veya eşinizin hayatında önemli gelişmeler var. Ortaklık gündemi var. Burada sürpriz bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sürpriz bir teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz. Güzel bir fikir sunulabilir size. Güzel bir anlaşma sunulabilir size. Belki bir ortaklık teklifi, belki bir evlilik teklifi, belki partnerin bir fikri veya bir kararı pozitif yönde hiç aklı Gelmemişti. Aslında çok farklı bir bakış açısı diyebileceğiniz gündemler sanki e, bu Merkür Uranüs üçgeni ile beraber tetikleniyor olacak. 21 Aralık tarihinde Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Güneş'in Oğlak Burcu geçişiyle beraber artık tamamen gündeminiz önümüzdeki bir ay boyunca anlaşmalar, sözleşmeler, e, haberleşme trafiği, belki sık sık e, bir şekilde aktif oluşunuz, trafikte çok fazla zaman geçiriyor oluşunuz gibi gündemler ee, ön plana çıkacak yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizin hayatındaki gündemlere de odaklanmak durumunda kalabilirsiniz gibi gözüküyor. 24 Aralık tarihinde Satürn-Uranüs karesinin sonuncusunu yaşayacağız. Bu yılın sonuncu Satürn-Uranüs karesi aslında 2021 senesi boyunca hayatımızda olan bir kare görünümden bahsediyoruz. Ama Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam görünüm meydana getirirler. Burada Satürn'ün 11 derece kova ve Uranüs'ün 11 derece boğa burcunda bulunmasıyla beraber. Özellikle aile yaşantınız, evliliğiniz... Aileniz ve eşiniz arasındaki denge, evliliğin gidişatı, partnerin beklentileri, evliliğin sorumlulukları, ailenin sorumlulukları bir taraftan farklı bir şeye girmek, mecburiyetinde olmak, belki bir ortaklığa, bir evliliğe veya partnere doğru yönelmek durumunda olmak ve bir taraftan da aile büyükleriyle alakalı sorumluluklar veya geçmişteki kararlarınız ve bakış açılarınızla durumu değerlendiriyorsanız, şayet daha geleneksel bir bakış açısıyla durumu değerlendiriyorsanız, yine bir zorlanma yaşayabilirsiniz. Aslında yıl boyunca bu zorlanmayı yaşadınız. Yani partnerin farklı istekleri varken, ortağın veya partnerin farklı istekleri varken sizin o geleneksel tabula Açıştırmış olduğunuz alanla bir çatışma hali yaşamış ve burada bir dengeyi sağlamak durumunda kalmış olabilirsiniz. Bu size tekrar hatırlatılıyor olacak sevgili akrepler. Bakalım bu sefer gerçekten dersi alabilmiş misiniz? Bu kare görünümle beraber bu durum tekrar açığa çıkacak gibi gözüküyor açıkçası. 25 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşuyor. Yine 25 derece Oğlak Burcu'nda. Burada özellikle bu kavuşum tabi 11 Aralık tarihindeki kavuşumun tekrar aynı derecesinde meydana geleceği için bu retro sürecinde bu iki haftalık retro döneminde 11 Aralık'ta başlayan o gündeminize bomba gibi düşen konu her neyse bunu artık ele alıp değerlendirmeniz gerekiyor çözmeniz gerekiyor bir nihai sonuca erdirmeniz gerekiyor gibi bir hal var. Belki bir teklif sunuldu size, belki bir haber aldınız, belki bir karar vermeniz gerekiyor, belki bir takım anlaşmalar, sözleşmeler imzalamanız gerekiyor. Bu alanlarda güçlü etkileşimler mevcut gibi gözüküyor açıkçası. Evet ayı kapatırken aynı zamanda yılı kapatırken 28 Aralık tarihinde Jüpiter balık burcu geçişi başlıyor olacak. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber artık önümüzdeki bir yıl boyunca aşk hayatınız, eğlence hayatınız, keyifli zamanlar kendi konfor ve lüksünüz için yapmış olduğunuz harcamalar, spekülatif yatırımlar alanında ciddi şanslar elde ediyor olacaksınız. Belki bir birçoğunuz bu süreçte işte yeni aşklara yelken açacak veya çocuk sahibi olacak da olabilir. Çocuklarıyla alakalı güzel gelişmeler elde edecek de olabilir. Zaten 2022 yorumlarında bahsetmiştim. Oynatma listelerinde özür diliyorum. Oynatma listelerinde mevcut arkadaşlar. Eğer dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, Aralık ayına dair söylemek istediklerim bunlar. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastoloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Şimdiden mutlu seneler. Hoşçakalın.